Bugün 8 Eylül 2021 Çarşamba, Merkür günündeyiz. Yeni ay fazındaki ay saat 6.20'de terazi burcuna geçecek. İlişkiler, ortaklıklar, diplomasi, hukuk, güzellik, estetik, sanatsal konularla ilgilenmemiz mümkün. Günlük yaşamımızda eşitlik, adalet ve uyum arayışı artabilir. Diplomatik tavırlarla sorunları çözümlememiz daha kolay olabilir. Sabah saatlerinde zihinsel konular, iletişim ve sosyal alanlarda hareketli ve verimli saatler geçirebiliriz yeni bilgiler öğrenmemiz keyifli sohbetler yapmamız mümkün öğleden sonraki saatlerde terazi burcundaki ay kova burcundaki Satürn'e üçgen açı yapacak daha istikrarlı ve disiplinli davranabilir iş kariyer alanlarında verimli olabiliriz duygusal dengemizi koruyup objektif ve mantıklı hareket edebiliriz gerçekçi ve uygulanabilir planlar yapmak kalıcı olacak adımlar atmak için öğle saatleri uygun olabilir bizden daha tecrübeli olgun kişilerden alacağımız destek ve tavsiyelerden de fayda görebiliriz